fikrinize e, değer verenlerle buluşabileceğiniz bir e, platformdan bahsedeceğim ben size. Ki, ya çok acayip. Şimdi işte deminden beri konuşuyoruz. Mesela diyorsun ya benim aklıma gelmiş evet, evet. şöyle bir uygulama, şöyle bir proje. Başkaları yapmış. Şimdi o başkalarının yerinde sen olabilirdin. Ama sen de diyorsun ki e, benim de kaynağım yok Maddi imkanım yoktu. Yani. Maddi imkanım yoktu. Acayip güzel bir fikrim var. Fakat bu fikre ben fon bulamıyorum diyorsun ya. Evet abi ya. Heh. şimdi bakıyorsun kocaman oluyorlar. Duyuyorlar birdenbire. Acayip böyle imkanlar çıkıyor ya. Tamam şimdi şöyle bir şey varmış. Paya dayalı kitle fonlaması. Hiç böyle bir, bir şey dakika, duydun anlamadım. mu? Pa paraya dayalı mı? Paraya değil. Pa <gülüyor> paya paya. <gülüyor> parada tabii. Paya dayalı kitle fonlaması. Paya dayalı. Şöyle. Duymadım abi. E, bundan sonra bunu bence sıkça duyacağız ki dünyada çok örneği var bunun. Yatırıma ihtiyaç duyan girişimlerin yatırımcılar, yani kitleler, yani halk tarafından, yani bizim tarafımızdan fonlanmasını sağlayan bir sistem. Nasıl yani ya? ya şimdi senin bir fikrin var. Evet. Sen bu fikri e, geliştiriyorsun. Bunun için bir fona ihtiyacın var. Evet. Bu fikirle gidiyorsun e, fonbulucu.com'a gidiyorsun. Gidiyorum. Böyle bir site kurmuşlar. Fonbulucu.com. Orada senin fikrin yayınlanıyor. İnsanlar senin fikrine para yatırıyorlar. Vay. Bu para karşılığında da bir pay alıyorlar senin işinden. Yani ileride gelişebilecek olan işinden pay alıyorlar. O Aa. iş büyüyünce, o iş büyüdükçe onların payı da büyüyor. Onlar da para kazanıyorlar. Yani baya İmece gibi olmuş o zaman ya. Yani bir yanda İmece, bir yanda da aynı zamanda yatırım bu gerçekten de. Hani fikre yatırım bulmak. Şimdi fon bulucu, işte bu İmece'yi online platformlarda bir taraftan canlandırıyor. Evet. <gülüyor> Türkiye'de. Girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek için bir de sermayeyi de tabana yaymak için evet. 2016 yılında kurmuşlar. Sermaye piyasası kurulunca geçen senenin insan ayında da yetkilendirilmişler. Ha, SPK yetkisi de almışlar. Şimdi o kısmı önemli. Evet. Çünkü ya, biz verdik paraları e, ne oldu falan öyle bir şey yok. Evet, şimdi, SPK evet. tarafından da yetkilendirmişler. Yani şimdi burası bir plan şu. Evet. Girişimler burada oluyor. Listeleniyor. Sen, ben, Salam veya Neşe bizi dinleyenler buradan yatırım yapıyorlar. Girişim ortak olabiliyorlar, hisse ee, alabiliyorlar. şimdi güzel olan tarafı şu, ee, böyle e, büyük yatırımlar değil bunlar. Yani 50 lirada yatırabiliyorsun. Aa. 500 lirada yatırabiliyorsun ve işte sahibi olabiliyorsun. Aa, güzel o, kısmı, ya. o kısmı güzel. Var mı mesela yani bir bilgi örnek ne kadar yatırılmış ne şimdi, olmuş? Şimdi şöyle fon bulucu da bu zamana kadar 27 girişim fonlanmış. 27. Bu girişimlere toplam 65 milyon lira fon bulunmuş. Oo. Ee, i̇şte sonradan ah vah dememek için mesela geleceğin dev şirket adaylarına e, invest nokta Fonbulucu.com üzerinden kolayca üye olabiliyorsunuz. Vay güzelmiş abi. Buradan üye oluyorsunuz. Invest.fonbulucu.com, Invest. EFT ya da kredi kartınızla tamamen güvenli bir şekilde borsadan hisse alır gibi şirket ortağı oluyorsunuz. Ya süper. Yetmedi mi? Fonbulucu mobil uygulaması var. İşte Android var, iOS Eos market var. var. Buradan 24 saat buradan kullanabiliyorsunuz. Ee... Ya abi yani... Burada yatırım yapmak bir defa herkese yayılıyor. Evet. Bunun dışında girişimler de hızlıca sonlanıyor. Bu da valla güzel bir sistemmiş ya. Ne kadar yatırım var. Şimdi olarak? şu ana kadar 20 bin üzerinde 20 yatırımcı olmuş üzerim. ama. Şimdi nereye yatırmışlar? Bak şimdi mesela ben baktım inceledim. Bak benim aklıma gelmişti diyen <gülüyor> ve aklına geldikten sonra bunu harekete geçirenler kimler? kimler? Ev B diye elektrik arabaları için mobil ve hızlı şarj hizmeti var mesela. EB bir girişim böyle. Evet evet böyle bir girişim var. Evdi mesela. Eee Promosits adında tarımda verimliliği arttıran akıllı bakteri teknolojisi ve tarım ürünleri girişimi var. Ne ya? Mesela. Scooper adında tam da pandemi döneminde böyle çok ihtiyacımız olmuş olan ilk yerli video laringoskopi cihazı, e, işte böyle entübasyon tıbbi cihazları üreten bir sağlık şirketi ha, sağlık var mesela. De var bir yani. sağlık girişimi var mesela. Ee, bu arada girişimlerin hızlı fonlanması demişken e, fon bulucuda normal bisikleti elektrikli bisiklete çeviren Bayki yatırımı yatırım girişimi 85 dakikada 1066 kişiden 2.7 milyon lira fon toplamış mesela. Abi 85 dakikada 2.7 milyon lira mı toplamış? ya Demişler ki biz böyle bir girişim kuruyoruz işimiz de şu normal bisikleti elektrikli bisiklete çevireceğiz. Hmm. Girişim bu. Ve bu girişime 1066 kişi 2.7 milyon lira e, fon vermiş. Abi fon harika Hep burada şeyi kullanmak isterdim ben böyle girişimcilik ekosistemi diyorlar ya. Evet. Bu söz çok hoşuma gidiyor benim. İşte, ya bu açıdan çok önemli yani. Buradan işte, sonra son bulucu konu ziyaret etmek lazım. Şimdi bunun için bunu, bunu şunu söylüyorum. Deminden beri şöyle bir fikrim vardı para bulamadım böyle bir fikrim vardı zamanında yapamadım diyor ya insanlar. Böyle bir fikriniz varsa yapabilirsiniz artık teknoloji size bu imkanı sağlıyor onu Aslında söylemeye ben çalışıyorum ben öyle anladım ki evet. son bulucu komu kuranlar da evet. son bulucu komu hisse verecekler yani oraya da yatırım yapabileceksiniz şu an için değil ama Cavicier'de böyle paylaşımları var. Ya bu dünyada örneği çok bunun bir daha hmm. söylüyorum. Yani bu tür fonlara yatırım çok. Hani biz mesela e, duyuyoruz ya Türkiye'de mesela bir girişim kuruluyor işte mesela Getir. İşte bütün dünyada biliniyor. Sonra diyorlar ki işte Getir fonlandı. Getir yurt dışında şöyle fon aldı. Şimdi o fonları dev yatırım şirketleri yapıyor ya. Evet. Burada sen kendin yapıyorsun işte ya. Evet. Mesela getir gibi bir fikre, belki orada fon bulucudaki bir fikre böyle bir yatırım yapıyorsun. Senin bugün oraya 50 lirada yatırdığın şey, eğer o fikir büyürse, öyle büyük bir şey olursa, işte unicorn olursa, bir şey olursa falan, senin o paran oluyor bilmem ne. Ama işte doğru fikre e, yatırım yapmak önemli. Orada da kararı sen veriyorsun. Sen seçiyorsun yani. Ben şu an ağzım açık bakıyorum. Evet. İndireceğim, yolda da bakacağım. Evet, sen bayağı bir şey oldun. Yani bir... Önemli olan fikri bulmak abi. Yalandan iş değil yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Eniş diyor ki. Evet. İstatistiklere göre tüm dünyada aynı anda 20 kişi aynı konuyla ilgili bir fikir için benim aklıma gelmiştir diyor. Önemli olansa harekete geçip o işi yapmak, girişimcilerin ilk adımı atmak için tam zamanı demiş. İşte az önce anlattığım yöntem neydi? Fonbulucu.com Belki size bu konuda imkan sağlayacak. Çünkü dediği gibi bak aynı anda o fikri dünyada 20 kişi düşünüyormuş ya. 20 kişi. Sen diyor ki teleskobi ışık diyorsun 20 kişi daha düşünüyor onu o sırada. Mesela. Hangi 20 kişi acaba? İşte biri Japonya'da biri Çin'de. Otobüs nerede çok kullanılıyor biri bimler nerede falan. <gülüyor>